Thank mm -hmm. you. Özlerini derinli bir orman kuytusuyum. Hapsettin kendine beni. Aldın benden sana beni. Hapsettin kendine beni. Aldın benden sana. Kokun gelir fumba fumba Canımın her tarafında Sardın candan cana be Ay ışığı dolun ayı Kıskandırır mahcem alır Kalbim çırpınıp çarpalı. Can'dan can'a beni bir ahunun bir gazelin esisi. Var mıdır bilmem ezeli, Çaldın candan cana beni. Var mıdır bilmem ezeli, Çaldın candan cana beni. Süzülüp göl tavafında okun gelir. Sardım candan cana beni Ay ışığı dolun ayı Kıskandırıp mahcem alıp. Kalbim çırpınıp çarpalı Vurdun candan cana beni Gül tavafında kokun gelin canımın her tarafında sardın candan cana.